Çete selamlar demiş. Seviliyorsun Ferit demiş. Eyvallah. bayno Game'e bir kalp alalım chat be. Bak 250 lira reklam yapılıyor Ferit. Ben yapılır ama zaten sponsorumuz Bino Game yani. Zaten. Zaten, zaten, zaten 250'ye gerek yok. 3 no lira daha sağa açacağız yani. Zaten. Hemen bakıyoruz. Bu arada ben gittim gördüm. Bizzat. Gerçekten huzur dolu bir çalışma yeri. İnsanın çalışması geliyor. Önünden yani. geçmiştim var. Önünden geçmiştim var. geçmiştim mi var? Şeyde değil mi ya? Bunlar var dersinde var. değil mi burası? İşten kaytarmalar var, bu tabi. Kahve her şey ya, bu adam da böyle bir adam işte. Bir yazılım öğrenenler. Yazılım ürünü. Hangisi Bayno Game? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> göstereceğim. <gülüyor> göstereceğim Bino Game'i birazdan. var <gülüyor> <İşe> BMW'ler, <gülüyor> elektrikli. Gördüğünüz gibi doğa yanlısı bir şirket. Bino Game bak bu adam. Hepsi Bino Game ya. Hepsi çalışan. Bino Game abi. Bu Murat abiden mükemmel penaltılar. Güneş panellerini de koymuşlar. Oh. Oh. Kapı çaldı. Şu fütüvelere bak on canımı çekti biliyor musun? Burada biz mangal yapmıştı ya. ya. Tam, tam. Burası şey kısmı galiba. Ya, burası farklı. Ofisleri çok güzel değil mi? Şu çalışma alanları. Çok evet, tatlı. Evet, evet. Canlı destek odası vardı bir tane. Orası da çok güzel. Bırak düşünsene. Bino Game canlı desteğinde sen varsın. Baynogame nereden başvuruyoruz ya? <gülüyor> abi adam güneş paneli falan. Ya Murat abi var ya inanılmaz bir çar ya. Görüyor musun? Full güneş panelleri. <gülüyor> Arkadaşlar. Bu arada. Valorant puanı alıyorsanız eğer. Valorant puanı nereden alıyoruz? Baynogame.com Baynogame.com